180 metrekarelik iki katlı bir duplex evin temizliği yapılışı mı? Tamam. Yok. Hayır. Burası tamam. Şimdi uç Burayı her zaman temizlemeye gerek yok zaten ama. Burası eski şeyler de var. Etkinlik malzemeleri, ipler taşlarını Ne biliyorsun seniklerim bunlar. Ama zamanla muhtemelen zorlaştırıyordur. Bir kısmın dönmesini, köşenin dönmesini. Bu yüzden araba hesabı bunu temizlemekte. Hade var diye düşünüyorum. Burası kolay, zaten çok zor değil de. Şu diğer etraftaki filtre kısmı çok içiçesi Saçmin düşük olması lazım. Sıkıntı. 400 ml'lik acım var. Sık duruyor. Pili çok iyi Allah'tan. Tamdır.